Merhabalar, bu videoda 18-19 Ocak günlerinden bahsedeceğim. Aslında bu günlerin özelliğini anlatmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz gün Yengeç Burcu'nda bir dolunay yaşadık. Oldukça sert bir dolunaydı. Hali hazırda bu dolunayın etkilerini yaşarken bir taraftan da diğer gezegensel titreşimlerin değiştiği bir süreçteyiz. Haliyle enerjiler çok yoğun. Radikal kararlar almak zorunda olduğumuzu hissettiğimiz, sıkıştığımızı hissettiğimiz bir süreçten geçerken Böyle anlık bir video paylaşmak istedim sizlerle. Umarım faydalı olur. Şimdiden teşekkür ediyorum. Dinleyen herkese abone olan, yorum yapan, beğenen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet 17 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay yaşadık. Bu dolunay özellikle ait olmak, sahip olmak, köklerimiz, geçmişimiz, yuva hissini yaşadığımız yerle alakalı. Bir takım farkındalıklar uyandırdı bizlerde. Burada e, çevresel ilişkilerin, fikirsel ayrılıkların aynı düzlemde buluşabilmenin e, veya hangi çevreye ait olduğumuzu tespit edebilmenin e, bir takım zorluklarıyla yüzleştik. Çünkü tam karşıda güneş Plüto kavuşumu vardı, hali hazırda da zaten devam ediyor. Ayın 23'üne kadar da e, güneş Plüto karşıtlığın, pardon kavuşumunun etkisini çok yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Güneş ve Plüto kavuştuğunda iki güçlü enerjinin, iki dominant enerjinin kavuşumu özellikle güç savaşlarının, ego savaşlarının, manipülasyonun, bunun yanı sıra restleşmelerin ön plana çıktığını gösteriyor. E, Halihazırda henüz başlamış bir Merkür retromuz var. E, devam eden bir Venüs retromuz var. Karma'nın çok yoğun enerjileri ve etkisi altındayken, Güneş-Prüto kavuşumu ile beraber özellikle her sene, tabii de bir kez karşılaştığımız bir olaydan bahsediyoruz. Dolunayın tetiklenmesi burada e, bazı manipülasyonlara, zorbalıklara e, ne kadar tahammül edip edemeyeceğimizle alakalı bir yüzleşme süreci yaşadığımızı ifade ediyor. Tabi devam eden retrolarla beraber bu enerji özellikle geçmiş yaşamlarımız, aileden getirmiş olduğumuz karmalar, çocukluğumuza kadar dayanıyor olabilir. Ailemizde gördüğümüz kavramlar nelerdir? Nasıl bir aile ortamına doğduk ve büyüdük? Bunun yanı sıra sevgi anlayışımız, yuva anlayışımız, kendimize ait hissettiğimiz alana dair yargılarımız neler? Bunlarla çok sert bir şekilde yüzleşmemizi sağlayan bir dolunay yaşadık. Halihazırda da tabii ki etkilerini yaşıyoruz. Bunun yanı sıra 18 Ocak tarihinde ay düğümleri burç değiştiriyor arkadaşlar. Bu konuya dair bir ay önce yaklaşık bir ay önce bir video paylaşmıştım. Instagram'dan linklerini paylaşıyorum. Oynatma listelerinde de görebilirsiniz. Eğer dinlemediyseniz daha önce öncesinde paylaşıyorum. Genelde videoları biliyorsunuz. Mutlaka dinleyin. Burada uzun uzun Kuzey ay düğümünün Boğa burcundaki transitinden, Güney ay düğümünün Akrep burcu transitinden ve Burçları olan etkilerinden uzun uzun bahsettim. Bu etkiyle beraber, bu enerjiyle beraber artık kadarsal düğümler de yön değiştiriyor. Yani önümüzdeki bir buçuk yılın döngüsü, konusu, gündemi bu günlerde şekil almaya başlıyor arkadaşlar. Özellikle tabii ki yükselen derecemiz son derecelerde ise bu etkiyi hemen hali hazırda hissedeceğiz. İlk dereceler ise önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda bu enerjileri hissediyor olacaklar çok kısaca bahsetmek gerekirse geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca Kuzey ay düğümünün ikizler burcunda Güney ay düğümünün ise e, yay burcunda bulunması özellikle iletişimle alakalı konuları e, ön plana çıkardı Çünkü 3 ve 9 sı hareketliydi Bunun yanı sıra seyahatler Seyahat kısıtlamaları bazen, uluslararası konular, göçler, yer değiştirmeler, yurt dışına taşınmalar, çevre değiştirmeler, yanlış anlaşmalar, dedikodular ve bolca ifşalar yaşadığımız bir yıl oldu. Burada e, aslında olaylara daha pratik yaklaşabilmeyi, pratik zekamızı çalıştırabilmeyi, olayın bütünlüğünden, derinliğinden, e, bu derinliğin içerisine kaybolmaktan e, çıkıp biraz daha artık hayal e, Ali hazırda bulunan duruma göre bir çözüm yolu geliştirebilmeyi öğrendik e, veya öğrenmiş olmamız gerekiyor. Şimdi ise gündem maddemiz tamamen değişiyor. Akrep ve boğa aksı ile beraber zaten 2021 senesinde benzer enerjiler bizleri tetikledi. Sabit burçların sert etkilerini yaşadık. Satürn, Uranüs karesi ile beraber kova ve boğa aksında bu da demek oluyor ki 2 ve 8 aksı hareketlenecek. Astrolojide 2 ve 8 aksı en basit haliyle parasal gündemleri işaret etmekte. Bunun yanı sıra ait olduğumuz, sahip olduğumuz, sahip olmak istediğimiz, ait olmak istediğimiz, değer gördüğümüz, değer görmek istediğimiz, değer beklediğimiz alanları sembolize eder. Dolayısıyla değer algımızın, para algımızın, değişeceği ekonomik anlamda ciddi kadersel süreçlerden geçeceğimiz bir döngüye de giriş yapmış bulunmaktayız zaten bunun etkisini artık hepimiz yavaş yavaş hissediyoruz bilhassa Boğa burcunun ilk tutulması olan Kasım ayında meydana gelen argol tutulması ile beraber sert ekonomik süreçlerle hepimiz yüzleşmeye başladık arkadaşlar dolayısıyla biliyorsunuz Ülkemizin burcu da akrep burcu olduğundan e, ve yengeç enerjileri, su enerjileri çok hakim olduğundan bu etkileri çok yoğun bir şekilde hisseden ülkelerden de birisiyiz. Tüm bunların yanı sıra 18 Ocak tarihinde aynı zamanda Uranüs retrosu bitiyor arkadaşlar. E, Uranüs biliyorsunuz 2018 yılından bu tarafa Boğa burcunda. Özellikle bu yıl ay düğümleriyle teması teması... Çok etkili olacak. Çok ani etkileşimler getirecek bize. Önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca bu etkileri hissediyor olacağız. Uranüs retrosu 2021 Ağustos'ta başladı arkadaşlar. 20 Ağustos 2021'de başladı. 19 Ocak tarihinde de artık son buluyor olacak. Uranüs bizim haritamızda özgürleşmemizin gerekli olduğu, özgürleşeceğimiz alanları bunun yanı sıra kurtulmamız gereken süreçleri olaylara biraz daha farklı, biraz daha sıra dışı, olağan dışı ve ileri bir bakış açısıyla bakmamızın gerekli olduğu alanları sembolize eder. Ani gelişen durumları anlatır aynı zamanda. Hangi evimizde Uranüs bulunuyorsa ve açılar yapıyorsa bu alanda özgürleşmemizin gerekli olduğu, bu alanda baskıyı, zorbalığı kaldıramadığımız, zaman zaman asilik yaptığımız etkileri hissederiz. Evet, Ağustos ayında Uranüs Retrosu başladı. Uranüs Retrosu özellikle geçtiğimiz aylarda ortalama 4-5 aylık süreçte nelerden özgürleşmeliyiz, nelerden kurtulmalıyız? Hangi alanda bize pranga bağlayan, bizi kısıtlayan, bizi hapseden konular mevcut? Bunların tespitini yapmak adına aslında duran bir süreci işaret etti. Yani genel itibariyle retrolar bir durum değerlendirmesi yapmak adına oldukça uygun süreçlerden ancak aksiyon almakta zorlaşabiliriz. Özgürleşmekte, kurtulmakta, adım atmakta zorlanabiliriz. Pardon özür dilerim arkadaşlar. Dolayısıyla burada... Ee, sıra dışı fikirler aklımıza gelmiş olabilir. Deli deli şeyler düşünmüş olabiliriz. Ama harekete geçememiş olabiliriz. Bir şeylerden kurtulmak noktasında çok ciddi istekler içerisinde bulunmuş olabiliriz. Ama aksiyon alamamış olabiliriz. Burada e, artık Uranüs'ün retro hareketinin bitmesiyle beraber bu etkiyi Çalıştırır hale geleceğiz. Bu etki üzerine artık eyleme geçer hale geleceğiz. Diyebiliriz. Burada baktığımız zaman Uranüs retrosunun bitimiyle beraber aynı zamanda yine Satürn-Uranüs karesinin etkilerini yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Ee, Şubat ayına kadar zaten biz bu etkiyi hissediyoruz. 2021 senesi boyunca hissetmiş olduğumuz bu Satürn-Uranüs karesi etkileri. Bir tarafta özgürleşmek istediğimiz, bir tarafta e, sorumluluklarımızın olduğu o alanda bizi kısır döngüde... E, Kalmaya zorluyor gibi bir hal var biliyorsunuz. Ee, ancak bu enerjileri, bu etkileri yavaş yavaş üzerimizden atmaya başlayacağız. Ee, 2022'nin bahar ayları itibariyle. Evet gördüğünüz gibi bir taraftan güneş plüto kavuşumu, devlerin kavuşumu, bir tarafta köklerimizi, değerlerimizi, yuva hissini yaşamış olduğumuz yerleri sorgulamamızı sağlayan bir dolunayımız. Bir tarafta önümüzdeki bir buçuk yılın seyrini etkileyecek, tutulmalarını etkileyecek kadersel ay düğümlerinin değişimi. Bir tarafta ise e, bizim özgürleşmemizi sağlayan, hayata farklı bakmamızı sağlayan, tekamül sürecimizi hızlandıran, ani olayları tetikleyen gezegenin artık düz seyrine geçiyor oluşu. Ve bir taraftan da halihazırda devam eden iki önemli kişisel gezegenin retro hareketi. Bu kadar enerjiler yoğunken... E, Karmaşık hissetmemiz, sıkışmış hissetmemiz ve artık bir şeylerden kurtulmak ihtiyacını da hissetmemiz oldukça normal. Her birimiz belli alanlarda bu hissiyatı yaşıyoruz. Sanki yeniden doğmak üzere hazırlanan, doğumun son günlerini, son sancılarını yaşayan bir anne adayı gibiyiz. Dolayısıyla kendimizi yeniden doğurmak adına, kendimizi yeniden var etmek adına bazen sancılı, sıkıntılı süreçlerden geçmemiz ve sıkışmış hissetmemiz oldukça normal arkadaşlar. Böyle bir video paylaşmak istedim sizlerle. Ufak bir durum değerlendirmesi yapmak adına. Umarım faydalı olmuştur. Dinleyen, vakit ayıran herkese çok teşekkür ediyorum. Çok fazla uzun tutup vaktinizi almak istemiyorum. Kanalıma abone olursanız videoyu beğenirseniz bu süreçte yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum konuşuruz üzerine inşallah merak ediyorum sizler neler yaşıyorsunuz her birimiz bu etkileri farklı farklı alanlarda deneyimliyoruz danışmanlık ve iletişim için instagram opikusasöleci hesabı veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresine kullanabilirsiniz sevgiler. Hmm.